Arkadaşlarım hepinize çok çok selamlar ben İsmail hocanız Seymeli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Umarım iyisinizdir çünkü arkadaşlarım logaritmanın artık son videosunu izleyeceksiniz son dersine katılıyorsunuz bu videoyla birlikte Ve arkadaşlar logaritma bizim için mazi olmaya çok yakın çünkü small, medium ve large testleri de çözeceksiniz bunları çözdükten sonra artık logaritma diye bir ders derdiniz kalmayacak Logaritma fonksiyonunun grafiğinde kalmıştık arkadaşlar. Bu e, dersi işleyeceğiz. Grafikleri işledikten sonra hemen şöyle kısa bir özet gösterelim. Spoiler verelim arkadaşlar. E, grafikleri işledikten sonra gündelik hayattan logaritma problemleri çözeceğiz. Ve daha sonrasında da sizler için yazdığım o 5 tane güzel soruyu çözüp logaritmanın cilasını attıktan sonra small, medium ve large testleri de çözeceğimiz video gelecek. Ama bu videonun konusu bunlar olacak sevgili arkadaşlarım. Burada son örnek 75 diye görünüyor. Şu anki ilk örneğimizde 61 yani 15 tane birbirinden güzel soru çözeceğiz. Ve daha sonrasında videoyu noktalayacağız. Dilerseniz dersimize geçebiliriz. Öncelikle sevgili arkadaşlarım logaritma fonksiyonunun grafiği diyoruz. Logaritma fonksiyonunun grafiğinin çizimi çok çok basit. Merak etmeyin öyle parabol gibi falan uğraştırıcı bir şey değil. Logaritma tabanında fx fonksiyonunda fx eşittir mx artı n ve bm burada sıfırdan farklı doğrusal fonksiyon olsun diyoruz. Eğer ki sevgili arkadaşlarım burada taban birden büyükse fonksiyon artan olacak ve e, tabanımız sıfırla bir arasındaysa fonksiyonumuz azalandır diyeceğiz. Öncelikle sevgili arkadaşlarım burada bunu anlamamız gerekiyor. Verilen logaritma fonksiyonunun tanım aralığı sevgili arkadaşlarım belirleniyor öncelikle yani e, tanım aralığı belirlenir derken Tabana ve logaritmanın içine göre X'in alabileceği değerleri Öncelikle ortaya çıkarıyoruz Fx1 eşittir a olduğunda Y eşittir 1 olduğundan Bakın şurası Şurası a'ya eşit olursa Tabanla içi aynı olursa Logaritmanın sonucu 1 çıkacağı için Arkadaşlarım fonksiyon x1'e 1 noktasından Fx2 eşittir 1 olduğunda Yani sevgili arkadaşlarım Şurayı eğer bir yapan değeri bulursak biz logaritmanın sonucu bu sefer sıfır olacağından fonksiyon x2'ye 0 noktasından geçer diyoruz. Ve buna göre artanlığını azalanlığına göre bir grafik oluşturuyoruz. Şimdi 61. örneğimize sizle beraber bir değinelim bakalım. Logaritma 2x-4 fonksiyonunun grafiğini çiz demiş. Şimdi öncelikle 2x-4 sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki sıfırdan büyük olmak zorunda. Burada 2 x 4ten büyüktür diyeceğiz ve x büyüktür 2 gelecek. X 2'den büyükse, x eşittir 2 doğrusunu öncelikle çiziyorsunuz şu şekilde. Daha sonrasında diyorsunuz ki şurası 2'dir. Ve bizim fonksiyonumuzun tabanına burada bakıyorsunuz, taban 10 ve sevgili arkadaşlarım birden büyük olduğu için grafik artan bir grafiktir diyoruz. Ve e, yler eksi sonsuzdayken, şurada çizdiğimiz kırmızı grafiğin sağ tarafından sevgili arkadaşlarım buna teğet olacak şekilde yani eksi sonsuzda teğet olacak biçimde, buna yaklaşık bir grafik çizebilirsiniz. Şu şekilde tutup grafiği çiziyorsunuz bütün logaritma fonksiyonların grafikleri artan Logaritma fonksiyonların grafikleri bu şekilde çizilecektir Ve bir nokta belirlememiz gerekiyor tabi mesela şu nokta nasıl belirlenir Bu nokta için fonksiyon biliyorsunuz ki neye eşit arkadaşlarım 0'a Yani Log10 tabanında 2 x 4'ü 0 yapan değeri bulmamız gerekiyor e Tabi taban 10 olduğu için 10 üzeri 0 1 olacağından 2 x 4 nedir? 1'e eşittir yani 2x eşittir 5 diyorsunuz ve x eşittir burada 5 bölü 2 geliyor. Yani arkadaşlarım şurası neymiş? 5 2'ymiş. İşte logaritma fonksiyonunun grafiği hazır ve bu da fx'in grafiğidir diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. 62. örneğimize bir bakalım bakalım. 1 bölü 2 taban birden küçük olduğundan bizim fonksiyonumuzun grafiği artık kesinlikle azalandır diyeceğiz bu kesin. Daha sonrasında x artı 3 sıfırdan büyüktür diyorsunuz. Ve x eksi 3'ten daha büyük bir sayı geliyor. Demek ki arkadaşlar eksi 3'ten biz bir şu şekilde x eşittir eksi 3 doğrusunu çizeceğiz. Şurasına da eksi 3 diyeceğiz. Ve grafiğimiz azalan olduğu için bizim fonksiyonumuz nasıl bir grafik olacak. Tabi öncelikle şeyi de bulalım. Bu fonksiyon nerede sıfıra eşit oluyor onu da bulalım. Tabi x artı 3'ün 1 olduğu yerde yani x eşittir eksi 2'de de sevgili arkadaşlarım fonksiyonumuzun grafiği x ekseninden geçecek. Şuraya da eksi 2 diyebilirsiniz. Daha sonrasında fonksiyon grafiğini çizelim. Bu sefer azalan olacağı için tam tersini çiziyorsunuz. Şu şekilde bir grafik sevgili arkadaşlarım bizi karşılayacak. İşte sevgili arkadaşlar bizim fonksiyonumuzun grafiği kırmızıyla gösterdiğimiz şekildedir. Buna da fx'in grafiği diyeceksiniz. Devam ediyorum 63. örnekle. Bu fonksiyonun grafiğini çiz demiş bize. Taban 5 yani birden büyük olduğu için fonksiyon artan. Daha sonrasında içeri bakıyoruz x eksi 3 bölü 3 var. Bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani doğal olarak x'in 3'ten daha büyük olması şart. x 3'ten daha büyükse hemen ne diyoruz? Şuraya x eşittir 3 doğrusunu çiziyoruz. Şuna 3 diyoruz. İçeriye daha sonrasında 1 yapan değeri yani fonksiyonu sıfır yapan değeri bulmamız gerekiyor. O halde x eksi 3 eşittir sevgili arkadaşlarım 3 ise x burada kaç gelir? 6. Yani şuraya 6'yı da gösterdiniz gösterdikten sonra da artan bir grafik olduğunu bildiğimiz için artık buradan başlıyoruz. 6'dan geçecek şekilde bu fonksiyonu bu şekilde uzatıyoruz. İşte karşımızda f(x) fonksiyonunun grafiği diyoruz arkadaşlar. Pekala. Şimdi geçtim 64'e. Yukarıda verilen grafik bu sefer grafiği vermiş. Fonksiyonla alakalı bilgiler isteyecek bizden. logaritma c 1 tabanında x 5 fonksiyonuna aittir demiş. Bakın arkadaşlarım ben şu doğruyu nasıl buluyordum? Şurada gösterdiğimiz doğruyu ben nasıl buluyordum? Tabii ki diyorduk ki a'yı şurada yerine yazınca burayı sıfır yapan değerdir. Şimdi a-5 eşittir sıfırsa doğal olarak a kaçtır? 5'tir. Ya da şöyle de diyebilirsin. x-5 sıfırdan büyük diyorduk. x büyüktür 5 beş, yani 5'i burada çiziyorduk. Demek ki a 5 oluyormuş. Bakın yazdım. a eşittir 5. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım x-80'ini kestiği yeri nasıl buluyordum ben? x-80'ini kestiği yeri bulabilmek için içeriği yani x 5'i 1'e eşitliyordum. Buradan x kaç geliyor? 6. Yani x ekseni kestiği yer için x kaçmış? 6'ymış. B6 arkadaşlar. Ve en son c'yi bulacağız. c'yi bulmak için de bakın logaritma ben artık şuradaki c eksi 1'i bulacağım ya c eksi 1 tabanında x eksi 5 burada sevgili arkadaşlarım x gördüğümüz yere 8 yazınca fonksiyon 1'den geçiyormuş. Hadi yazalım. Logaritma c eksi 1 tabanında 8'den 5'i çıkardınız. 3 eşittir 1 oluyormuş. Bunun sonucunun 1 çıkabilmesi için Tabi doğal olarak logaritmanın tabanıyla içinin birbirine eşit olması lazım. Yani c eksi bir eşittir 3'müş. C'de buradan kaç gelir? 4. Bakın c'yi de bulduk. O da 4'müş. Şimdi bizden isteneni bir yazalım bakalım. A artı b demiş. Yani 5 artı 6. de 4'tü. Bölü 4. Yani cevabımız 11 bölü 4 olacaktı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet 65. örneğimize geçtik. Yine bir grafiği vermiş bize ve yine fonksiyonla alakalı bir bilgi soruluyor. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonu 2'ye 4 ve 1 bölü 4'e m noktalarından geçmektedir. Buna göre f m artı 10 değeri kaça eşittir diye sorulmuş. Bakın burada sevgili arkadaşlarım herhangi bir çizdiği doğru yok. Çünkü bu doğru artık bizim için x eşittir 0 doğrusudur. Ki görüyorsunuz içeriği x büyüktür 0 derseniz x eşittir 0 doğrusunu çizmemiz gerekiyordu. x eşittir 0 doğrusu da senin de bildiğin üzere... Y ekseninin ta kendisidir. Dolayısıyla herhangi bir çizilen böyle kesikli çizgiyle gösterdiğimiz bir doğru bulunmuyor burada. Pekala bu bir. İkincisi sevgili arkadaşlarım. Şunu diyoruz artık. Bizim fonksiyonumuz 2'ye 4 noktasından geçiyor. Yani logaritma A tabanında 2 eşittir 4'müş. Buradan sen A üzeri 4'ün 2 olması gerektiğini öğrenebilirsin. A üzeri 4 eğer 2 ise sevgili arkadaşlar. Burada a dediğimiz değer dördüncü dereceden kök içerisinde 2'dir. Bakın a'yı bulduk. Yani benim fonksiyonum aslına bakarsanız logaritma dördüncü dereceden kök içerisinde 2 tabanında x'miş arkadaşlar. 1 bölü 4 içinde m'den geçer diyor. Bakın logaritma dördüncü dereceden kök içerisinde içerisindeki ben 2 üzeri 1 bölü 4 biçimde yazarım. x gördüğüm yerde 1 bölü 4 yani 2 üzeri eksi 2 yazdığım takdirde bu da m'den geçiyormuş. Şimdi arkadaşlar eksi 2'yi başa attınız eksi 2. 1 bölü 4'ü ters çevirip başa attınız çarpı 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2'den burası 1 geldi. Yani kaçmış? Eksi 8'miş bizim m değerimiz. Bizden istenen de şu F, m yani eksi 8 artı 10 bu isteniyor. Yani f2 isteniyor. Peki f2'nin ben kaç olduğunu bilmiyor muyum? Tabii ki biliyorum. Bakın 2'yi 4'e götürdüğüne göre f2'de 4'tür arkadaşlarım cevabımız da 4 olacaktı diyebiliriz. 65. örneğimizi ve haliyle 91. sayfayı bitirdik. Şimdi 92. sayfamıza geçiyoruz ve 66. örneğimizi çözüyoruz. Yukarıda fx eşittir logaritma tabanında x fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre f bileşke f1 bölü 27 değeri kaça eşittir diye sorulmuş. Öncelikle gördüğünüz üzere yine burada eksi, artı sonsuzda teğet et olunan doğru y ekseni yani x eşittir 0 doğrusu. Bunun da sebebi içerisinin sıfırdan büyük olması. Şimdi bizim x değerimiz 1 için zaten sıfırdan geçeceğini biliyorduk ama 3 için de eksi 1'den geçiyor. Yani logaritma a tabanında 3 eşittir eksi 1'miş. Buradan a üzeri eksi 1, a üzeri eksi 1 eşittir 3 olacağını biliyoruz. Dolayısıyla 3 dedik ve a buradan kaç geldi? 1 bölü 3. Şimdi ben fonksiyonumun y eşittir logaritma 1 bölü 3 tabanında... X olması gerektiğini gayet açık ve seçik biliyorum arkadaşlar. Çünkü A'yı bulduk. Pekala şimdi bizden istenen şey ne? F içerisinde F 1 bölü 27. Yani F içerisinde F 1 bölü 27 demek ne demek? 3 üzeri eksi 3 demek. Öncelikle bizim nereyi bulmamız gerekiyor? İç kısmı. Yani F içerisinde 3 üzeri eksi 3. Bunu bulabilmek için X gördüğümüz yere 3 üzeri eksi 3'ü yazmak lazım. Logaritma bakın 1 bölü 3 demek 3 üzeri eksi 1 demek. 3 üzeri eksi 3'ü de yerine yazarsanız eksi 3 ile eksi 1'i başa atarsanız 3 gelir çarpı logaritma 3 tabanında 3'ten çat gitti 3 geldi. Yani içerisi kaçmış? 3. Şimdi ne gerekiyor? Peki f3 gerekiyor. F3'ü bulmak için de yine x gördüğümüz yere 3 yazacağız. Yani logaritma 3 üzeri eksi 1 tabanında 3 üzeri 1. Bu da sevgili arkadaşlarım eksi 1'i başa atarsanız eksi logaritma 3 tabanında 3 gelir. 3 tabanında 3, 1 olduğu için cevap nedir? Eksi 1'dir diyebiliriz. Yani bizim f birleşke f1 bölü 27 dediğimiz ifade eksi 1'in ta kendisiymiş dedik sevgili gençler. Örnek 67. M mikron türünden deprem dalgasının genişliği. T saniye türünden deprem dalgasının gerçekleşme süresi. Bakın M sevgili arkadaşlarım genişlik de saniye türünden sevgili arkadaşlarım deprem dalgasının gerçekleşme süresi. C ise deprem kayıt edildiği e, saniye bağlı sabit bir değer olmak üzere depremin şiddeti nasıl hesaplanıyormuş bakın burada yazıyor. Depremin şiddeti R eşittir logaritma M bölü T artı C Richter olarak hesaplanmaktadır. C eşittir 4 için M 250 ve T'de 2,5 saniye kayıt edilen depremin şiddeti soruluyor. Çok basit hemen ne diyoruz R eşittir. Yerine yazacağız. Logaritma M kaçmış arkadaşlar? 250. T kaçmış? 2,5'muş. Artı C neymiş? 4. Şimdi şuraya bakıyoruz. Logaritma bakın. 250'ye 2,5'a bölerseniz 100 gelir. Artı 4 diyoruz. Log 100'de sevgili arkadaşlarım şu kısım 2'ye eşit olduğu için 2 artı 4'ten bu depremin şiddeti 6'dır diyebiliriz. 6 Richter diyebiliriz depremin şiddetine. Devam. 68 örnek bir plajla Sevgili arkadaşlarım eğim M kum taneciklerinin ortalama çapı ha bir eğim M özür dilerim kum taneciklerinin ortalama çapı R olmak üzere plaj eğimi ve kum tanecikleri arasında nasıl bir e, bağıntı varmış ilişki varmış bu şekilde yani arkadaşlarım eğim eşittir 0.156 çarpı logaritma D artı 0.221 Pekala İlişkisi olduğu bilinmekte. Buna göre kum 0.1 mm olduğu bir plajda eğimi hesaplayınız demiş. D mm cinsinden verilmiş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada e, kum taneciklerin ortalama çapı R denilmiş ya ona D diyelim arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Eğim Eğimi hesaplayınız demişti değil mi? Eşittir 0.156 çarpı logaritma bakın. D burada... Kum neymiş? 0.1 mm değil mi? Peki hala 0.1 mm bakın D 0.1 olduğu için ben direkt buraya 0.1 diye yazacağım. Çünkü zaten milimetre cinsinden verilmiş. Artı diyorum 0.221. Şimdi arkadaşlar 0.156 dediğimiz şeyi logaritma 0.1 ile çarpmam gerekiyor. Peki bu logaritma 0.1 nedir? Arkadaşlar bu logaritma 0.1'i ben 10 üzeri eksi 1 biçimde yaz, yazacağım için. Tabanı da 10'du. Eksi 1'i başa attınız. Eksi logaritma 10 tabanında 10 geldi mi? Geldi. Bu kaçtır? 1'dir. Yani burası eksi 1'miş. Eksi 1 ile 0.156'yı çarparsanız. Eksi 0.156 yapacaktır. Bunun üzerine 0.221 ekleyeceğiz. Yani bize diyor ki 0.221'den 0.156'yı çıkar diyor. 12'den 6 çıktı. 6. 11'den 5 çıktı. Yine 6. 11'den 1 çıktı. Daha doğrusu 1'den 1 çıktı. 0. Ve buraya da sıfırı koyduk. 0.066'ımış sevgili arkadaşlarım bizim eğimimiz diyebiliriz. 93. sorumuz, 93. sayfada 69. sorumuz. Ses şiddeti I. E, alana ses şiddeti alana dik olarak gelen ses dalgalarının birim başına taşıdığı yüktür denilmiş arkadaşlarım. Ses şiddetinin birimi ise I'ymış. Ses gücü de ona da L diyoruz. 10 çarpı logaritma I çarpı 10 üzeri 12 olarak tanımlanıyor. Bir sirenin ses şiddeti 100 watt bölü metre kare ise sirenin ses gücünü buluruz demiş. Bakın ses şiddeti yani I. I kaçmış arkadaşlarım? 100'müş. Sirenin ses gücünü buluruz. Yani L soruluyor bize. Bakın L eşittir. 10 çarpı logaritma diyorum. I kaçtı? 100'dü. 100 nedir? 10'un karesidir. Çarpı 10 üzeri 12 formülde olan bir sabit. Burayı yaparsak 10 çarpı logaritma 10 üzeri 14 gelecektir. 14'ü başa atarsanız 10 çarpı 14 çarpı logaritma 10 olur. Logaritma 11'di biliyorsunuz. 10 10 kere 14 de bize 140'ı verir ki bu da bizim cevabımızdır. Yani L eşittir. Yani sirenin, sirenin ses şiddeti L 140 olacakmış sevgili gençler. Örnek 70. Matematik ödevini yapan Burak. Ödevin bir sorusunu çözerken aşağıda verilen işlemleri yapmış. Ve bu işlemleri yaptıktan sonra Burak numaralandırılmış adımlardan ilk hangisinde hata yapmıştır diye soruluyor. Öncelikle adım adım ilerleyeceğiz. Burada tabi artık takdir size kalmış. Çünkü Burak'ın işlemlerini yorumluyoruz açıkçası. Bakalım arkadaşlar 8'i 2 artı 2 artı 2 artı 2 biçimde yazmış. Sıkıntı var mı? Bence yok. Bu doğru yani. Şöyle şu kalemi alalım. Bu doğru arkadaşlar. Daha sonrasında 2 artı 2 artı 2 artı 2 değerini e üzeri ln2, e üzeri ln2, e üzeri ln2 ve e üzeri ln2'nin toplamı içinde yazmış ki e üzeri ln2 dediğimiz şey 2 ile e'yi yer değiştirirseniz 2 üzeri ln e yapar ln e 1'dir dolayısıyla 2'nin ta kendisidir yani burada da bir hata yok e üzeri ln2'lerin toplamını da 4 tane e üzeri ln2 olarak yazarım ben demiş burada da bir sıkıntı yok çünkü burada 4 tane ln2'nin toplamı var e üzeri ln2'nin 3. adımda da sıkıntı yok Dördüncü adıma geçtik. 4 çarpı e üzeri elen 2'yi de şu şekilde yazarım demiş. 4 çarpı e üzeri elen 1 artı 1. Evet gerçekten 1 artı 1 2'ye eşittir arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı yok. 4 çarpı e üzeri elen 1 artı 1'i de şu şekilde ifade ederim demiş. 4 çarpı e üzeri elen 1 çarpı e üzeri elen 1 biçimde ifade ederim demiş. Şimdi e sayısı bizim için bir sayıdır. Ve sevgili arkadaşlarım 4 çarpı şu tabanlar eşit olduğuna göre üstler burada toplanacaktır. Yani e üzeri ln 1 artı ln 1 olacaktır. Aslında şu ifadeyi bakın e üzeri ln 1 artı ln 1'i şu şekilde yazması gerekir. Yani e üzeri ln 1 artı 1 değildir arkadaşlar. ln 1 artı ln 1 ln 1 artı 1'e eşit değildir. Birisi ln 2'yi verirken ln 1 0'dır. ln 1 0'dır. 0 artı 0'da 0'dır. Yani 4 çarpı e üzeri 0. Ama buraya bakıyorsunuz 4 çarpı e üzeri elen 2 var. Yani aynı ifade değil. Dolayısıyla ilk hatayı 5. de yapmıştır. Diğer kalanlar doğru olsa bile işlemler doğru olsa bile sonuç yanlıştır arkadaşlarım. Ve sonucumuz yanlış olduğu için ilk olarak hatayı 5. adımda yapmıştır diyeceğiz. Doğru cevabımız da 5. adım olacaktı. Ve sevgili arkadaşlarım artık 92. sayfamızda da bitirdik. Geçiyoruz 93'e. Buradaki soruları dikkatli dinlemende fayda var. Sınavda karşına ee, fazlasıyla çıkabilecek tarzda olan sorulardır kendileri sevgili gençler. 71. örnek. Uygun tanım aralığında fx eşittir logaritma x tabanında 4 fonksiyonu veriliyor. Buna göre şu eşitliği sağlayan a değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle f 16 üzeri a'yı bulmak için x gördüğüm yere bunu yazmam gerekiyor ki 16 üzeri a demek aslına bakarsanız. 4 üzeri 4 üzeri 2a demektir. Getirdim yerine yaz Logaritma 4 üzeri 2a tabanında 4. Arkadaşlarım 2a'yı ters çevirip atarsanız 1 bölü 2a çarpı logaritma 4 tabanında 4 gelecektir. Ki sen biliyorsun ki logaritma 4 tabanında 4 1'dir. O halde bu kısmın cevabı 1 bölü 2a'dır. Yani arkadaşlar şu kısım 1 2a'ymış çarpı diyorum yoluma devam ediyorum. 1 bölü 64 demiş. 1 bölü 64 arkadaşlarım 4 üzeri eksi 3'tür biliyorsunuz. O halde yerine yazarsanız fonksiyonda logaritma 4 üzeri eksi 3 tabanında 4 dediniz. Eksi 3'ü başa atarsanız eksi 1 bölü 3 gelecektir. Çarpı logaritma 4 tabanında 4 geldi. Bunun da 1 olduğunu biliyorsun. Demek ki buranın da cevabı eksi 1 bölü 3'müş dedik. Bakın şurası eksi 1 bölü 3'müş. Eşittir diyor. 1 bölü 36. Şimdi güzel kardeşim. 3 ile 36'yı sadeleştirdim 12 geldi. 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6 oldu. Sol taraf 1 bölü a. Sağ taraf eksi 1 bölü 6. O halde 1'e 1, e 1 a'ya da eksi 6'dır diyebiliriz. Yani a kaçmış? Eksi 6'nın ta kendisiymiş sevgili arkadaşlarım. 72. Logaritma 4 tabanında cos x ile logaritma 4 tabanında sinüs x'in toplamı eksi 1 bölü 2. Eşittiğine göre sinüs 2 x ifadesinin eşitini bulunuz demiş. Bir kere sinüs 2 x yarım açı formülünden... 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir sevgili gençler. Bu bir. İkinci olarak da burada logaritmanın tabanlarının 4 olduğunu görüyorsunuz. İkisinin de tabanları eşit ve ifadeler toplanıyorsa logaritmanın içleri çarpılacaktır. Yani logaritma 4 tabanında sin x çarpı cos x gelecektir elimize. Ve sevgili gençler bu da bize eksi 1 bölü 2'yi veriyormuş bakın. Pekala. Arkadaşlarım 4'ün eksi 1 bölü 2'ci kuvveti logaritmanın iç kısmına yani sin x çarpı cos x'e eşittir. O halde burada sinx çarpı cosx dediğimiz ifade 4 üzeri eksi 1 bölü 2'dir Yani diyor ki 4'ün önce karekökün al 1 bölü 2 kuvveti 2'dir Sonra bunu ters çevir diyor. yani 1 bölü 2 gelecek diyor O halde arkadaşlar sinx çarpı cosx 1 bölü 2 ise getirip şurada yerine 1 bölü 2 yazarsınız Bu da bize 2 çarpı 1 bölü 2 yani 1'in ta kendisini verecektir. Doğru cevabımız 1'dir diyebiliriz 73. örnek x gerçel sayı olmak üzere Cos kare x bize logaritma 15 tabanında da 3 olarak tanımlanmış. Buna göre kosekant kare x artı kod kare x toplamının sonucu kaçtır diye sormuş. Bir kere kosekant demek ne demek? 1 bölü sinüs demek. O halde kosekant kare x de 1 bölü sin kare x artı kod kare demek de cos kare x bölü sin kare x demektir. Ve bu ikisini paydalara eşit olduğu için toplayacak olursanız 1 artı cos kare x bölü sin kare x gelecektir. Şimdi bu cepte daha sonrasında cos kare x dediğimiz değerin biz logaritma 15 tabanında 3 olduğunu biliyoruz. Yani 1 artı logaritma 15 tabanında 3 diyeceğim bölü bir de burada sin kare x var. Şimdi bunun için ekstra bir parantez açmamız gerekiyor. Arkadaşlarım biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki sin kare x demek aslında 1 eksi cos kare x demektir. Ve sen 1'den cos kare x'i yani logaritma 15 tabanında 3'ü çıkarmak istersen bir gördüğün yere logaritma 15 tabanında 15 yazarsın. Bundan logaritma 5 tabanında 3'ü çıkarır. 15 tabanında 3'ü çıkarırsın. Tabanlar aynı ve çıkardığımız için içleri bölünür. Yani logaritma 15 tabanında 15'i 3'e böldüğünüz 5 geldi. Bakın sin kare x kaçmış? Logaritma 15 tabanında 5'miş arkadaşlar. Ve aynı şekilde 1 artı logaritma 15 tabanında 3'ü de elde edebilirsin. Bir gördüğün yere logaritma 15 tabanında 15 yazarsın. Artı Logaritma 15 tabanında 3 elde edersin. Bunları toplarsan da içleri çarpılır. Logaritma 15 tabanında 45'i bulursun. Bakın arkadaşlar üst taraf Logaritma 15 tabanında 45'imiş. Alt taraf da Logaritma 15 tabanında 5'miş. Ve artık böylelikle Şunu da karar kılabiliriz. Bunların tabanları kardeşim 15. Bak burası da 15, burası da 15. Tabanlar aynıysa taban değiştirme kuralından faydalanarak sen bunu Logaritma bakın 5 tabanında 45 yazabilirsiniz. İşte cevabımız buydu sevgili gençler. 73. örneğimizi de çözdük. Yani 93. sayfamızın sol sütununu bitirdik. Ve artık sağ sütunundayız. 74. örnekteyiz. A ve B sevgili arkadaşlarım. Gerçel sayılar olmak üzere. fx eşittir. Logaritma A tabanında bx-3. Ve f'in tersi fonksiyonlarının da aynı zamanda grafikleri verilmiş bize. Bakın şu f fonksiyonu bu da f'in tersi. A ve B bölgelerinin alanları toplamı 27 birim kare olduğuna göre F84 kaçtır diye soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım öncelikle şuraya bir dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bizim bu F ve F'in tersi fonksiyonlarımızın grafikleri aynı zamanda y= X doğrusuna göre simetrik olan bir grafiktir. Yani arkadaşlarım şunu şu şekilde çizecek olursak işte bu doğruya göre bu iki fonksiyonun grafikleri simetriktir diyoruz. O halde şuradaki A bölgesinin alanıyla şurası eşittir yani ben bu kısmada A bölgesinin alanı diyebilirim O halde aynı renkleri yakalamaya çalışacak olursak şu şekilde gösterebiliriz Peki bize ne demişti A ve B bölgelerin alanları toplamı 27 demişti Yani burada A ile B bölgelerin alanları toplamı 27 ise şurada oluşan dikdörtgenin de alanı 27 olmak zorunda artık Hatta bunu direkt şöyle çizebiliriz bakın şurası 27 birim kareymiş Pekala buraya kadar her şey normal bir sıkıntımız yok. F84'ü bulabilmek adına A'yı ve B'yi de elde etmemiz gerekiyor. Çünkü X gördüğümüz yere 84 yazacağız birazdan. Peki arkadaşlar ben bunu nasıl bulurum birazcık düşünelim hadi sizle beraber. Öncelikle burada ben bu fonksiyonun grafiğinin kesikli çizgi olarak bakın şurası verilmiş 3'e değmediğini görüyorum. O halde arkadaşlar BX-3 sıfırdan büyük dersem x büyüktür 3 olacaktır x büyüktür 3 bölü b olacaktır Yani arkadaşlarım x'i 3'ten büyük olduğunu görüyorsunuz burada o halde 3 bölü b de 3'e eşit olacaktır yani b kaçmış 1 B'yi bulduk O halde bu fonksiyon logaritma a tabanında B 1 ise x eksi 3'ün ta kendisidir gençler Daha sonrasında 1 de bu fonksiyonumuzun grafiği y x fonksiyonuna göre simetrik olduğundan, şurası 3 ise tabi doğal olarak şurası da sevgili arkadaşlarım 3'tür. Yani şurası 3. Peki burası 3se bizim fonksiyonumuz sevgili arkadaşlarım şurada gördüğünüz üzere bakın, hop 3 değerini nerede almıştır bakın? Şurada. Ama ben burayı bilmiyorum. Peki burayı burası elde edilebilir mi? Buna buna bakacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şöyle diyelim, şurayı elde edebilmek için. Ben bu kısma C dersem eğer. Bakın buraya C dedik. Peki şöyle diyelim. Şurası kaç birimdi? 3'tü değil mi? Burası 3. Ben A ile B alanlarının toplamının e, alanlarının toplamının 27 olduğunu biliyorsam. Bu dikdörtgenin alanı 27 ise. Şurası kaç birimdir? 9. E sen 3'e 9 eklersen o zaman C'yi bulursun. Yani arkadaşlarım C kaçmış? 12'nin ta kendisiymiş. Ve fonksiyonda dikkat edin. 12 yerine yazılırsa. Hop karşımıza ne çıkıyor? 3 çıkıyor. O zaman gelin yazalım. Logaritma A tabanında 12'yi burada yerine yazdınız. 9 geldi. Eşittir 3 ise. A küp kaçmış arkadaşlar? 9'muş. Peki A küpün ne olduğunu da bulduk. F 84 soruluyor şimdi bize sevgili arkadaşlar. Tabi burada A'yı nasıl diyebilirim? 9 üzeri 1 bölü 3'tür diyebilirim. A da 9 üzeri 1 bölü 3. Şimdi fonksiyonumuz artık ortaya çıktı bakın. A şurada kaçtı? Logaritma 9 üzeri 1 bölü 3'tü ben bunu 3 üzeri 2 bölü 3 biçimde de yazabilirim çünkü 9 3'ün kalesidir. O halde sevgili arkadaşlar logaritma 3 üzeri 2, 2 bölü 3 tabanında 84'ü de şurada yerine yazacak olursanız B1'di ya 84 3 kaç gelir 81 gelir. Bakın arkadaşlarım logaritma 3 üzeri 2 bölü 3 tabanında 81 de 3 üzeri 4'tür 4'ü başa attınız 4 2 bölü 3 de ters çevirip başa attınız 3 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3 geldi bakın burası 1'dir. 4'ü 2'ye böldünüz 2. 2 kere 3 6'dır. Doğru cevabımız bize 6'yı gösteriyor sevgili gençler. Güzel bir soruydu. Sağlam bir soruydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım size bir şeyler katmıştır. Ve artık logaritmadaki son sorumuz. K sayısı pozitif gerçel sayı olmak üzere. K yıldız x logaritma k küp biçimde tanımlanıyor arkadaşlar. Yani sen k ile yıldızı işleme sokuyorsan. Burada 10 tabanında k'nın küpünün logaritmasını alacaksın. Aslına bakarsan 3 çarpı log k'da diyebiliriz biz buraya. Tamam mı? Pekala nasıl söyledik? 3'ü başa attık. Şimdi buna göre demiş buna göre. Arkadaşlarım öncelikle şuna dikkat edin. Bakın kx bu kx ne demekti? Şurada verilmiş. Logaritma k küp demek. Logaritma k'nın küpü demek. Bir de yıldız x var. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Logaritmanın içine Şurada yazan bakın iyi dinleyin. Burada yazanın küpü şuraya alınıyorsa Burada yazanın küpü buraya yazılıyorsa Burada x varken Şimdi şuraya bakıyorsunuz. Ben burayı ne buldum? Logaritma k küp buldum değil mi? K yıldız x'i. Yıldız x varsa o zaman burada yazanın küpünü Logaritmanın içine yazarım. Yani logaritma Açtım parantezi. Logaritma K küpün küpü dedim. Tamam umarım anlaşılmıştır. Bakın Burada yazanı ne yaptım? Logaritmanın içine küpünü alarak yazdım. Çok güzel. Şimdi artık şurayı elde ettik mi? Ettik. Bir de bunun yanında ne var? Bir tane daha yıldız var. Yani logaritma, logaritma k küpün küpü yıldız x'e bakacağız şimdi. Şurada yazanı bir logaritmanın içerisine yazacağım. Logaritma k küpün küpü. Daha sonrasında bir de ne yapacağım arkadaşlarım? Bir de bunun küpünü alacağım. Tamam. Yok bir saniye özür dilerim. Burada yazanı şuranın içine yazdık mı? Yazmadık bakın. Çok özür dilerim. Bakın şurada yazanın tamamını. Logaritma. Logaritma. K küpün. Küpünün küpü diyeceğiz. Şimdi oldu. Bu da neymiş? Logaritma 27'ymiş. Çok güzel. Şimdi gençler dikkatli dinleyin. Burası 27 logaritmanın içi. Buradaki logaritmanın içine şurası. Değil mi? Peki bir şeyin küpü 27 ise kendisi nedir? 3'tür. Yani şu kısım neymiş arkadaşlar? 3'müş. Şimdi iyi dinliyorsunuz Logaritma içerisinde Logaritma k küpün Küpü eşittir 3 ise ben bunu Logaritma bin biçiminde yazabilir miyim Ya da onun küpü diyebilir miyim arkadaşlarım? Çünkü 3 demek Logaritma onun küpü demek 3'ü başa atarsanız 3 gelir Pekala bakın küp Küp demek ki içerisi 10 Demek ki şurası da 10 Yani logaritma k küp eşittir kaçmış? 10'muş Peki hala yani bunun tabanı ne? 10. Onun 10. kuvveti eşittir k küpse bize neyi sormuştu? K'yı sormuştu. Madem öyle her iki tarafın küp kökünü alırım. Yani 10 üzeri 10 bölü 3 eşittir. Bize k'yı verecektir. Çünkü her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini aldık sevgili arkadaşlarım. Ve böylelikle k ortaya çıktı. 10 üzeri 10 bölü 3'tür demiş olduk. Evet artık 75. örneğimizi de çözdüğümüze göre noktalayabiliriz videomuzu. Çünkü small test'e geçeceğiz arkadaşlar. Small test'i bir ertesi gün izleyeceksin. Small test'ten hemen sonra medium test geliyor. Ve medium test'ten sonra da large test'i çözeceğiz. Ve Allah'ın izniyle logaritma noktayı koyacağız. Bu yüzden sonraki videoda sevgili arkadaşlarım görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.